Çocuk psikoloğu veya pedagog kimlere denir? Hangi durumlarda pedagoglara başvurmak gerekir? Hı hı. E, pedagog çocuklarımızın herhangi bir sorununda başvuracağımız bir uzmandır. Çocuğumuzun e, problemlerini çok büyüterek kafamıza sorun edeceğimize en kısa zamanda bir pedagogtan yardım almanızı tavsiye